Beyler, bugün Cyberpunk oynuyoruz. Ama ne olduğunu siz zaten anladınız. Şimdi hemen şuradan yeni oyun başlatalım. O, iki yer seçebiliyoruz. Güzel, ben ee, şunu seçelim. Birinci webten başlayalım. Ne oluyor lan? Bu arada deminki konuşma ee, Türk. Polis telsiz gibi bir şey şeydi ama. Oğlum benim götüde niye patizi var ya. Aa dur. Abi deminki oyunda ses kısılmıyordu bu oyunda. Şimdi ses yok oğlum şu oyunları bir adam gibi yapın Harika ya tamam bari müzikle oynayalım ne yapacağız başka ya. Burada amaç düşmanları indirmek şöyle şifre koşuyoruz. C ile eğiliyor. ile bir şey yapmıyor tamam. acidden cidden burayı... Buraya çıkamıyor muyuz ya? Tamam, güzel. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Allah aşkına şu ateş mekaniğine bak. Şu düşmanların boktanlığına bak. Çok harika oyun bakla kaldı. Yeniden doğamıyoruz. Güzel harika yapacağınız ben sizin oyunun. Her MPE özel bir hikaye tasarlamışlar. Tek sıkıntı kız koşamıyor ve o oha, oha beyler. Burada silahımız farklı. Tara bala verdiler. Bu sefer karakteri de farklı. Bu RDR 2'deki kız değil mi? Tamam. Burada kimle çatışmaya gireceğiz Düşmanlar farklı olması lazım. Mermiyi şu anda alamıyoruz galiba. Yok oldu. Evet hadi düşman yok mu ya? E ne yapacağım ben? Şehirde gezeceğim mi? Neyse ben bu şehirden artık kaçıyorum kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Çok mesaimiz oldu. Hadi görüşürüz.